likte şunu söyleyerek başlayayım arkadaşlar. Ben Word konusunda her şeyi bildiğimi asla iddia etmiyorum. Bir öğrencinin, yüksek lisans ya da doktor öğrencisinin asgari düzeyde bilmesi gereken Word bilgisini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yani bunları bildiğiniz müddetçe ders e, sınav, tezlerinizi çok daha rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Ve bu diğer derslerden farklı olarak uygulamalı bir eğitim olduğu için amaç dört haftanın süresinin 4 haftanın sonunda sizin e, kendi kendinize tezinizi yazabileceğiniz e, içerik, bak pardon, biçimsel özellikler bakımından kendi tezinizi yapabileceğiniz bir seviye getirmek amacım. Yani biliyorsunuz tezlerimiz bittikten sonra her şehirde kampüsün yakınlarında genellikle bir e, baskı kopya center vardır. Gidersiniz tezinizi oraya verirsiniz. Aslında sizin çok da istemeyeceğiniz bir şekilde tezinizi ee, ücret mukabilinde istenilen vasıflarla yapar ve size verir ya da işte bunu basar. Ama bunun bazı dezavantajları var. Dediğim gibi istemeyeceğiniz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunlar yaşandı çünkü. Şekli unsurları son kertede sağlayabilmek adına bazen kelimelerinizin arasını birleştirir. Bazen olmadık yerlerde boşluklar falan verir. Teziniz aslında sizin çok da içinize ama o şekilde başka çareniz olmadığı için bunu kabul etmek zorunda kalırsınız. Ama bir öğrenci bu dört haftalık dersleri ve ödevleri yerine geçirdikten sonra kendi tezini ya da makalesini, akademik yayınını yani kendi başına hazırlayabilecek hale gelecektir. Bu açıdan size çe çeşitli ödevler verdim, zaman zaman verdim. Bu hafta da vereceğim. En son biz şunları öğrenmiştik, bir tekrar olursak. Başlıkları ayarlamayı, paragraf düzeyini ayarlamayı ve bunun neticesinde de içindekileri oluşturmayı görmüştük. Bunları siz eğer uyguladıysanız yapabilecek durumda olmalısınız. Bugün ne yapacağız? Bugün içindekiler sayfasını oluşturacağız. Kapak, ön söz, kısaltmalar gibi hususlar hakkında bir iki şey söyleyeceğiz. Ve tezimizi pdf'e dönüştürüp son şeklini vermeye çalışacağız. Haftaya dipnotlarla ilgili bilgi söyleyeceğim şey olacak. Bir de daha önce siz e, talep etmiştiniz. E, Zotero gibi atıf gösterme programlarının kullan, kullanılmasına dair birkaç kelam edeceğiz ve dersi noktalayacağız bir sonraki haftadan sonra. Bu dersi 30 dakika planlıyorum çünkü geçen haftada olduğu gibi bir uygulama yapmayacağız. Yani sizin ödevlerinizi ben geri almayacağım. Bugün sadece ben elimde bulunan metni bir tezmiş gibi son şeklini vermek için burada bir şeyler yapacağım ve sizin de bunları takip etmenizi istiyorum. Sorumuz var mı? Yeni gelen arkadaşlardan da. O zaman hemen yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar siz hangi aşamadasınız bilmiyorum. Tezinizi hali hazırda yazdığınız işte elinizde 80-90 sayfalı bir metin var mı? Sıfırdan mı başlıyorsunuz bilmiyorum. Eğer sıfırdan başlayacaksanız ne olacak? Yeni bir sayfa açayım. Ve galiba yeniden şiir demem gerekecek. Yeni sayfa açtığım için. Eğer sıfırdan başlıyorsanız siz tezinize... Word'da yeni bir sayfa açmışsınızdır siz ve ilk yapacağınız şey tezinizin ya da makale göndereceğiniz yer nereyse oranın e, kurallarına uygun olarak şu stilleri düzenlemekte. Normal ayarınız, enstitüsünüzün yönergesine indirdiniz işte dedi ki normal ayarında şunlar şunlar bulunsun yani paragrafta, ana metinde gövdede bunlar bulunsun. Bunu ayarladınız. Ee, başlık bir şöyle olsun, başlık iki olsun bunları ayarladınız. Tezinizi bu şekilde yazmaya başladınız. Eğer sıfırdan başlıyorsanız. Yok siz zaten şu an bu konuda biraz geciktiniz. Elinizde 80-90 sayfalık bir metin var ve bunu düzenlemekle uğraşıyorsanız da geçen haftalarda yaptığımız gibi metin üzerinde çalışırsınız. Ben daha kolaylık olsun diye başlıkları görebilmemiz açısından metin üzerinde şimdi çalışacağım. Önceki açtığımız metnimi açıyorum. Metnimiz buydu. Arkadaşlar yukarıda normal başlık bir başlık iki ayarı var. Niye başlık üç yok? Ben başlık üç, başlık dört, başlık beş de kullanacağım. Metni görüyorsunuz değil mi? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Biriniz dönüş yapın. Evet dönüş, metin gözüküyor. gözüküyor. Hocam Güzel. acaba şey için mi? Hani baş, e, metinde başlık mı yok? Başlık üçe uygun bir başlık mı yok? Yani... Bu kadar ayrıntılı değil mi metin? Ondan olabilir mi? Bu geçen hafta çalıştığımız metin var. Başlık güçler var, başlık dörtler var ama henüz belirlemiyor. Öyle mi? Böyle bir şeyle karşılaşırsınız diye söylüyorum. Başlık bir ve başlık iki standart olarak burada bulunuyor. Çünkü bir metinde genellikle iki düzey başlık kullanılıyor. Siz başlık bir ve başlık iki kullandıktan sonra buradaki adiliğinden başlık üç belirecek. Biraz sonra şimdi bunu göreceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın ben mi tıkladığım yerde normal ayar. Yani şu an benim bütün metnim normal ayarında. Şurada. Ama benim üstüm diyor ki normalinizin ayarı şöyle şöyle olsun. Şimdi yeniden bütün öğrendiklerimizi tekrar etmek adına normal ayarımı değiştiriyorum. Herkes çok iyi takip etsin. Anlamadığı yerde durdursun, sorsun. Eğer yapacağım basit ayarlarsa, sadece yazı stiliyle ilgili şeylerse buradan yapabilirim. Ama ben daha teferruatlı şeyler yapmak istiyorum. Yazı tipine geleyim. Geldim. E görebiliyorsunuz değil mi bu arada? Evet, görüyoruz hocam. Evet, hocam. Güzel. Normal 12. Benim enstitüm diyor ki Times New Roman olsun. Tamam. Eyvallah bu. Daha önce söylemiştim. Arapça, Japonca, Çince neyi kullanıyorsanız artık tezinizde karmaşık kodlar başlığı altında geçer. Tezinizde yazdığınız Arapça metinleri mesela Traditional Arabic'ten düzenlemek istiyorsunuz. Bunu bir kere buradan seçtiğinizde o zaten bunu kabul eder, getirir. Benim Traditional Arabic'i kullanacağım ama Arapça fontu biraz küçük görünüyor gözüme. Şunu da 13 yapayım diyebilirsiniz. Yani süsü genellikle bunu çok belirlemez. Siz kendiniz bu kararı varabilirsiniz. Yazı tipim benim böyle olsun dedim. Tamam normal ayarımda problem yok. Şuradan şimdi paragrafa geldim. İki yana yaslı olsun metnim. Gövde metni. Bunu zaten değiştirmiyoruz. Gövde metni demek bizim yazdığımız paragrafın ayarı demek. Girinti vermiyoruz. İlk satır genellikle 1.25 ya da 1.5 olur. 1.25 yapalım. Bazen 1 olur. Aralık iki paragraf arasındaki boşluk demek. Bakın mesela ben şimdi şuradan ayarladıkça nasıl alta doğru değiştiğini görüyorsunuz. İki paragraf arasındaki boşluk demek bu. Bu genellikle 6'ya 6 olabilir. 06 olabilir. Bunu zaten en sütü size söylüyordur. 0'a 6 yapalım. Yani öncesinde 0 sonrasında 6 boşluk olsun. Satır aralığı 1,5 satır genellikle kabul edilir. Tamam dedim. Ben bu şablonu başka bir zamanda kullanmak istiyorsam bu şablona dayalı yeni belgeleri tıklayabilirim, tıklamayabilirim. Bu kalmış ve tamam dedim. Şimdi arkadaşlar bütün şunların ayarı normal ayarı oldu. Şimdi başlıklarımı düzenliyorum. Başlık birinin ayarına geldim. Enstitü'nün istediği şekilde başlık ayarlarımı düzenleyeceğim. Buradan yapayım bu sefer. Times New Roman olsun. 16 punt olsun. İyi. Kalın olsun. bold yani. Ve kesinlikle otomatik siyah olsun. Tamam. Bunu da tamam diyorum. Başlık birim artık bu. Başlık ikiye geleceğim. Bunlar başlık bir olsun. Şu başlık bir. Ha bir de başlık birler genellikle ortalı ortalı olsun tamam diyeyim başlık birlerim şimdi hepsi ortalı olacak başlık ikiye geliyorum değiştir diyorum biraz hızlı yapayım artık siz sadece takip edin ben de çok e, konuşmayayım geldim tıkladım bu başlık iki şimdi başlık 2'ye tıklayınca gördünüz mü? Biraz önce görünmeyen başlık 3 artık göründü. İhtiyaç halinde Word bunu açıyor size. Yani olay ki burada 5 düzey başlık kullanacağım ben metnimde ama görünmüyor diye. Paniklemeyin. Başlık 3'e tıkladıktan sonra başlık 4 görünecek. Şimdi başlık 3'ün ayarını değiştireyim. Genelde bütün başlıklarımız bold olur, koyu olur yani. Başlık 3'ü yaptım. Başlık 3'e mesela bir tane başlık üçlü bir şeye tıkladığımda başlık 4'te görünecek o zaman. Bakın başlık 4 geldi. Başlık 4'ün ayarını düzenleyeyim. 12 kalsın. İtalik olmasın. Koyu olsun. Başlık 4 şu başlık 4'tü galiba. Ve başlık 5'in geldi. Bunların hepsini içineklerde dediğimiz gibi göstermek zorunlu değil arkadaşlar. Şimdi ben başlık düzeylerini belirledim. Normalimi yaptım. Bunlar bir tezde asgari bulunması gereken şeyler. Çalışmanın konusu amacı yöntemi başlık 2. Sadece şu bölüm başlıkları başlık 1. Eyvallah tamam bu da başlık 2 olacak o zaman. Bakın yanda açılıyor görüyorsunuz. Şu alttaki başlık 1 olacak. Ve arkadaşlar ne dedik? Bölümler kesmelerle ayrılır. Hemen bir kesme koyuyorum. Buradan. Bölümler bölüm bölüm sonu kesmeleriyle ayrılır. Birinci bölümü aşağıya ittim. Hatta giriş de aşağıya alayım. Çünkü önüne kapak sayfası koyacağım. Girişimi yaptım. Birinci bölüme geldim arkadaşlar. Bu ka kaçıncı düzey başlığımdı? Pardon önce şu bir iki. Bu bir ser. Bu altındaki ikinci düzey. Şu altındaki üçüncü düzey. Şu altındaki dördüncü düzey. tamam, Şu altındaki de beşinci düzey. Bakın burada merdiven gibi girinti oluştu. 5 düzey. Artık yukarıya tıklamıyorum. Daha önce söyledim. F4 yaptığınız işlemi aynen tekrar ediyordu. Ama bu F4'e basarsam başlık 5 yapar. Başlık 4 yapıyorum. Bu odun alt başlığı. Başlık 5. Başlık 5. Bu başlık 4. Başlık 5. Başlık 5. Başlık 5. 5 dört sonradan gelen arkadaşlar için söylüyorum bu şu an sizin yazdığınız elinizde bir metin varsa buna yönelik zaten sıfırdan bir metin oluşturuyorsanız bunu yapmanıza siz en baştan başlayacaksınız yani böyle tekrardan bir iş size çıkmamış olacak şu başlık güç. başlık dört başlık dört başlık dört başlık dört hepsini yapmayayım olur mu çok şey zaman kaybolmasın yapmış sayın siz beni şimdi aşağı ineyim eserlerindeki yöntemi ve üstlük 1-2-5 bakın 1-2-1-1-2-2 var bunların düzeyini hatırlamıyorum bir bakayım başlık 3'müş tamam o zaman diğeri de başlık 3 düzeyinde olacak 1-2-5 neredeydi o şuradaydı başlık 3 1-3 neydi 1-2'ye bakıyorum 1-2 başlık 2'ydi o zaman 1-3 de başlık 2 olacak başlık 2 şu başlık 3 Başlık 3 ve geldim ikinci bölüme. Şimdi arkadaşlar ikinci bölüm bir bölüm olduğu için başlık 1 olacak. Bunu böyle yaptım yapıp başlık 1 yaptım. Tamam şu başlık 2 olacak. Başlık 3 olacak. Başlık 3 başlık 2 başlık 2 başlık 2 başlık 3. Hepsini tek tek yapmayalım. Şuradan bir üçüncü başlığa geçelim artık. artık üçüncü bölüme. Üçüncü bölüm başlık bir düzeyinde. Bu başlık iki olacak. Başlık iki, başlık üç, başlık üç. Yeter herhalde. Yani bu mantığını biliyorsunuz değil mi? Artık bunları tek tek göstermeyeyim. Sonucum başlık bir olacak. Kaynakçam başlık bir olacak. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi buralara kesme vereceğiz. Tezimizin son şeklini vermeye çalışıyoruz. Artık tezi yazdık bitirdik. İçindekileri zaten sonra koyuyorsunuz. Ama isterseniz halihazırda hazırda da koyabilirsiniz. Çok problem değil. Şimdi buradan ben artık görüyorum bazı şeyleri. Şuradan kapatabilirim. Başlık pardon birinci bölümü kesmeyle ayıracaktım. Ayırdım. İkinci bölümü kesmeyle ayırdım. Üçüncü bölüme gelelim. Üçüncü bölümü ayırmamışım. Sayfa düzeninden kesmeye geliyorum. Bölüm sonuna geliyorum. Üçüncü bölümü ayırdım. Sonuç ve kaynakça da ayrı birer bölüm gibidir. Dolayısıyla bunu da sonraki sayfa dedim. Geldim kaynakçaya. Tabii bunlar bu kadar az olmayacak. Çok olacak. Biz kırpmıştık. Buraya geldim. Kesme koydum buraya da. Sonraki sayfa dedim. Şimdi arkadaşlar sayfa numarası verme. Ha bir de pardon öncesinde ön sözümüz olur bizim tezimizde. Kısaltmalarımız olur değil mi? Ön söz ve kısaltmalara bir bakalım. Eee Sıralamasını bilen var mı? Ön sözlerde, kısaltmalar nerede? Ben kendi tezimden bakayım. Zaten söyler, sizin tezinizin sıralamasını söyler. İşte birinci kapak, ikinci kapak, yani dış kapak, iç kapak muhtemelen kısaltmalarda. Şöyleymiş arkadaşlar, kapaklardan sonra önsöz, söz, içindekiler kısaltmalarmış. Önsöz, içindekiler, kısaltmalar. Hemen bakalım. Buralarda kapı olacak. Görebiliyor musunuz? Sayfa gene açıldı mı sizde? Görünüyor hocam. Önsöz, içindekiler ve kısaltmalar. Şurada ön sözüm olacakmış. Şurada içindekiler olacak. Ve şurada da kısaltmalar olacak. Bakalım başka bir şey var mı? Kısaltmalardan sonra özet ve abstrakt var. Bunlar da her tezde olması gereken şeyler. Özet. Bunu en son aşamada da yapabilirsiniz. Şimdi de yapıp elinizde hazır altı tutarsınız. Sonra yaparsınız. Yazarsınız içeriğini. Abstract. Şimdi arkadaşlar ben bunları bu aşamaya getirdim. Bir de kapak ekleyeceğim tezime. Kapak da olmazsa olmaz. Şimdi tezim başlığı bu. Kapaklar nasıl oluyor biliyorsunuz. Bunu birinci başlık düzeyinde yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz ama o zaman burada görünür. Kapağınızda içindekiler otomatik alır. Gerek yok. Bunu normal değil ve kendiniz şuradan ayarlayın. Başlık bir düzeyi vermeyin buna hiç. Puntosu büyüyecek. 16 falan. Ama önce tabii ki bunun bazı kuralları var. Nedir? Mesela şurada enstitüsünün adı yazar. İşte TC Sivas pardon, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşte nedir? Temelistan Bilimleri bilim dalı vesaire vesaire artık neyse bilim dalı ana bilim dalı ne yazmanız gerekiyorsa onu yazarsınız buranın pontosu 16 bu biraz büyük 14 yapayım şunu sonra tezinizin adı gelir altında sizin adınız vardır dış kapakta hocanın adı bulunmaz e, muhtemelen daha sonra da şu an hiç hatırlayamıyorum bunu yönergeden görürsünüz işte Sivas Arada virgül varmıyor. Bunu bile önem arz ediyor. 2021 yazdım. Bunların puntoları da önemli. Mesela bu muhtemelen 16 değildir. Ya 12'dir ya 14. Galiba 12'de. Bu şekilde kalır arkadaşlar. Bunları dediğim gibi puntolarına bakarsınız. Bu bizim dış kapağımız. Bir de bunun içti bir versiyonu var. Bunu kopyalıyorum. Ön aşağıya pardon. Ön aşağıya indireceğim. Sayfa düzeninden kesmeyle. Buraya aynen yapıştırıyorum. Şimdi yapıştırma seçeneklerini size söylemiştim daha önce. Girişe geliyorum. Yapıştırmanın bazı seçenekleri var. Varsayılanı da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan yapıştıra geliyorum. Kaynak biçimlendirmesini koru dersem aynısını aktarır. Sadece metni koru dersem biçimlendirmesizce metni alır. Biçimlendirmeyi birleştir dersem de aynı sayfadaki biçimlendirmeyi, oradaki biçimlendirme neyse ona göre ayarlar. Ben aynısını al dedim. Şimdi iki tane kapağım oluştu benim ama burada danışmanın da, da olacak. Buraya danışman diyorsunuz. İşte danışmanınız kimse. Bunların puntoları dediğim gibi değişiklik gösterebilir. Problem değil. Şimdi benim tezimin bu son şekli. Kapaklarım var. Ön sözüm, içindekilerim, kısaltmalarım, özet abstrakt ve çalışmam başlıyor burada. Arkadaşlar şimdi sayfa numarası vermelisiniz. Sayfa numarası verirken kapaklarda tabii ki bir sayfa numarası görünmeyecek. Nasıl olacak? Sayfa numaraları ön sözden romer rakamıyla başlayacak. Ve girişe kadar romen rakamı olacak. Girişten sonra da birden başlayarak devam edecek. Şimdi ben burada var olan sayfa numarasını bir sileyim. Şu an tezimde hiç sayfa numarası yok. Bakın. Nasıl yapıyoruz? Bir teyit etmek adına şuna bakıyorum. Girişim bölüm sonuyla ayrılmış mı ayrılmamış mı? Bakın abstract yazıyor. Abstract'tan sonra şu göstergizliğe bastığımda sayfa sonu göründü. Hayır bunun bölüm sonu olması gerekiyor. Eğer bölüm sonu koymazsam ben sayfalar arasında istediğim rakamları harfleri kullanamaz olurum. Bunun bölüm sonu olması gerekiyor. Girişi, Girişin soluna tıkladım. Sayfa düzeninden kesmeye geldim ve bölüm sonu koy diyorum. Şimdi bakıyorum bölüm sonu evet burası bölüm sonu gösteriyor. Şimdi girişe geldim. İmlecim giriş sayfasındayken arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ekleye geliyorum. Sayfa numarası. Şey <gülüyor> Sayfa sonu olarak orada kalsaydı ne olurdu? Onu bir daha söyleyebilir misin? Sayfa sonu olarak orada kalsaydı, içindekilerden girişe kadar Roman rakamıyla verecektim mi ben sayfaları? Bunu yapamazdım. Aralarında hep bir yani bütün olarak hepsini ya rakam yapardı ya da romer rakamı yapardı. Bizim bölüm sonu koymamızın amacı neydi? Bir dipnotları bölümlerden ayrıca başlatma gereği dolayacaktı. Mesela dipnot birinci bölümde 400. dipnotunuzu yazdınız. Siz ikinci bölüme başladığınızda onun birden başlamasını isteyeceksiniz. Eğer bölüm sonu koymazsanız bunu yapamazdınız. Bir boyutu bir de sayfa numaralarını biçimlendiremezsiniz. Tezinizin hepsini tek bir metin gibi algılar. O yüzden tamam. bölüm koymanız önemli. Tamam. Şimdi girişteyken imlecim geldim sayfa numarası sayfanın sonuna numara koy diyeceğim genellikle ortada oluyor şimdi koydum ama niye kaydırdı bir dakika o üstte koymuşum pardon şimdi bakın ne yaptı 8'den aldı buraları da aldı hayır ben bunu istemiyordum şimdi ne yapıyorum bütün metni bir sayfa numarası koydum ama şimdi ne yapacağım 7'ye yani romen rakamı olmasını istediğim yere geliyorum. Bunu seçiyorum. Seçmeyi de bilirsiniz. Seçip sağ tıklayabilir, tıklayarak yapabilirsiniz. Yahut da şuradan tekrar e ekleye gelip şuradan e sayfa numarası biçimlendire gelebilirsiniz. Yani ya sayfa numarası biçimlendirin altından ya da buradan sağ tıklayarak sayfa numaralarını biçimlendire geldim. Bana bu açıldı. Şimdi ben burada... Romer rakamı ile olmasını istediğimi söylüyorum. Genellikle şu tercih edilir. Önceki bölümden devam et. Yani içindekilerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5 diye al diyorum. Tamam diyorum. Bak burayı 3 yaptı. Bölüm sonu olduğu için oraya bir şey yapmadı. 4, 5, 6, 7 ve 8 oldu. Şimdi girişi ben 8'den istemiyorum. 1'den başlasın istiyorum. Seçiyorum. Sayfa numaralarını biçimlendir diyorum. Önceki bölümden devam et değil başlangıç istiyorum. Bir. Girişim birden başladı. İçi, ön sözün altı da romen rakamı olarak başladı. Ama romen rakamı üçten başladı. Kapakları da sayfa numarası olarak tanımladı. Yok böyle olmasın. Ne yapıyorum? İki iş çıktı. Biraz önce yanlışlık kapağı önceden koyduğum için muhtemelen böyle yaptı. Başlangıç istiyorum. Birden başlıyorum diyorum. Tamam diyorum. Bir. Şimdi ne yaptı? Şurayı bir kapatayım. Şimdi ön sözüm bu benim. Burayı romen rakamı iyi yaptı. Yani bir, iki, üç, dört, beş. Girişe geldim ve normal bir bir başlattı arkadaşlar. Bu enstitüde en çok dikkat edilen şeylerden biri. Romen rakamı ile olacak buralar. Girişe itibaren birden başlayacak. Ama kapak sayfalarımda şu an bir hata olarak ne var? Sayfa numarası görünüyor. Bunun böyle olmaması için ne yapıyorum? Tıkladım. Şu yukarıda ilk sayfada farklıya tıkladığımda gitti. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Seçtim. İlk sayfada farklıya tıkladım. Buradaki rakam da artık gitti. Bakın. Anlaşıldı mı? Şimdi bir küçülteyim kontrol edelim. Doğru yapmış mıyız? Ben iki tane kapak ekledim. Birinci kapakta danışmanın adı olmaz. Tamam. Problemim yok. Kapakta sayfa numarası var mı? Yok. İkinci sayfaya geldim. Danışmanın adı var. Kapakta numara yok. Ön sezinden itibaren römer rakam birle başlayacak. Römer rakam birle başlattım. 2, 3 içindekilere kadar bu şekilde devam, pardon, girişe kadar bu şekilde devam edecek. Girişten itibaren de bir ile başladı. İçindekileri de bu arada koymayı unutmuştuk. İçindekileri hemen bir koyalım. İçindekileri nereden koyduk? Başvurulara geliyorduk. İçindekiler diyorduk. Özel içindekiler tablosu diyebilirsiniz. Düzeyini ayarlamak istiyorsanız. Ben 5 düzeyde görünsün istiyorum. 5 yaptım. Tamam dedim. Bakın bana getirdi. Gördünüz mü? Ön sözümü roman rakamlarıyla ve girişten itibaren de bir getirdi. Buraya kadar sorumuz var mı? Hocam ben Tuğba Kızilyar. Benim oluşturduğum içindekilerde zemin gri renkli tonlu ve düzeltemiyorum. Normal ayarlığını yaparken renk yok, şey, işaretlememe rağmen hala aynı şey kaldı. Evet, çok çirkin bir görüntüsü var. Düzenleyemiyorum. Bastırdın mı Tuba? Bastırınca da mı öyle çıktı? Yoksa benim mesajımı ben tıklayınca da bende de gri oldu. Evet böyle gri oluyor ama düzelmiyor benimki. Yani baskıda da mı düzelmiyor yoksa Word'de mi düzel? Yani görüntü bilgisayarda mı görünmüyor? Baskıda da mı gri? Hocam bilgisayarda görünmüyor. Zaten baskı e, denemedim ben. Yani şöyle e, muhtemelen gri değildir onu. Bak ben mesela işlem yapmak için tıkladığımda benimki de gri oluyor. Ama içindekileri tekrar tıkladığımda beyaza dönüşüyor. Yok ben normal tıklayınca da beyaza dönüşmüyor işte. Benimkinde sorun sizinkinde olduğu gibi değil hocam. Özel içindekiler tablosu diye mi yaptın? Nereden yaptın? Evet özel içindekiler tablosu yaptım. 5 e, ya da 7'ye kadar artırmıştım o zaman. E, alt başlıkların sayısını bilmiyorum ne kadar girinti olması gerektiğini. 7'ye kadar verdim ben. Hı hı. O 7 önemli değil de. Yani mutlaka bir sebebi vardır. İstersen metnini gönder şimdi gönder hatta. derse bir bakalım. Peki hocam gönderiyorum şimdi. Sen gönder. Bir taraftan da ben şu içindekileri bir düzenleyeyim arkadaşlar. Şimdi içindekilerin bu son hali iyi, hoş da benim hoşuma gitmeyen bazı şeyler var neler. Ben istiyorum ki şu girişler falan biraz böyle estetik olsun. Ne yapacağım? Şimdi şurayı seçerek, burayı seçtim. Backspace ya da ile sildim. Girişle çalışmanın çerçevesi arasında şöyle bir küçültüyorum. Ve Shift ve Enter'a aynı anda basıyorum. Shift, Enter. Ve bunu girişi böyle alıyorum. Girişe geliyorum. Ortala diyorum. Hatta bir de kalın yap diyorum. Bakın şimdi şuradan daha bak. Girişi şimdi ayırdım. Daha estetik dursun diye. Aynı şeyi bakın burada da yapacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sildim. Burayı sildim. Shift ve Enter aynı anda basarak bunları birleştirdim. Bak birinci bölümü buraya aldım. İkinci bölüme de aynı şeyi yapayım. Sırf bunlar estetik için. Yani olmazsa olmaz şeyler değil ama önemsiyorsanız eğer siz de uygulayabilirsiniz. Shift Enter'la pardon... Shift Enter ile bunu da bu şekilde aldım. Bunu en son tezinizin artık son halini verirken çünkü e, içindekiler tablosunu güncellediğinizde güncellemeniz gerekebilir. Bu durumda bu yaptığınız biçimlendirmeniz kaybolur. Son aşamada artık tezi PDF'e dönüştüreceksiniz. O aşamada bu. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde bir düzenleme yapıverdim. Şimdi bu tezimizin artık bizim son haliydi. Yani hiçbir şekilde matbaaya muhtaç kalmadan yapabileceğiniz asgari şeyler bunlar. Tezinizi bu hale getirdikten sonra baskıya vermeden önce de mutlaka pdf'e dönüştürün. Bunu nasıl yapıyoruz? Dosyaya geliyoruz. Dışarı aktar diyoruz. PDF oluştur diyor. PDF oluştur dediğimde benim metnimi pdf'e dönüştürüyor. Diyelim. yayımla Diyelim. Şimdi getirecek benim önüme. Görebiliyor musunuz bu yeni pdf'i? Görmüyoruz hocam. Tamam demek ki yeniden ne bir şey demem gerekecek. Şu. Şimdi görüyorsunuz. Evet görüyorum şimdi. E, dönüştür. Yalnız şuradaki çirkinliklere sakın takılmayın. Yani bunların daha estetik mesela şu Sivas 2021'in daha az aş daha aşağıda olması gerekiyor. Bunları enter tuşuyla aşağı indirin. Tezinizin içinde yapmayın dediğim bir şey vardı ya enter'la sakın aşağı yemeyin. Kapak hariç. Kapakta bunu düzenlemek adına yapabilirsiniz. Bu bu isimle müellifin adıyla e, baskı yeri ve tarihin daha biraz daha açık olması gerekiyor. Enter'la bunu aşağıya aldınız. Sivas 2021 şurada yazacak. Daha estetik dursun. Bu da tabi bunların hepsi estetik hale dönüştürülecek. Şu an biz kabataslak yaptık. Önsözünüzü yazdınız. Bakın her şey şu an pdf olarak var. Teziniz 23 sayfa. Tabi böyle olmayacak. Bu şekilde oluşturacaksınız. Mesela şu çirkin bence. Nedir? Bu başlık düzeylerinin yeniden elden geçmesi gerekiyor. Ben şu an çok kabataslak yaptım. Nasıl yani ne demek istiyorum? Bakın girintisi ne kadar solda görüyor musunuz? Ha bu arada normalin ilk, ilk satırını boşluksuz yapmışız. Bunları şimdi düzelteyim. Normal ayarımızda şundan bahsediyorum. Bakın görüyor musunuz? Hiçbirinin bir x satırına vermemişim. Hemen şimdi x satırı vermek için tek tek paragraflara gelip tap tuşuna basmıyorum. Buna hiç gerek yok. Paragrafa geliyorum. İlk satır 1.25 dediğim halde niçin vermedin sen? Allah Allah. İlk satırı 1.25 dediğim halde... Bunu böyle yapmaması gerekiyordu. Şu an neden böyle bir problem yaptı bilmiyorum. Beni bunu yapmam, tek tek yapmam gerekmiyor normalde. Daha önceki çalışmalarımızda yapmamıştık hatırlarsınız. Bir sıkıntıyla karşılaştım muhtemelen. Çok önemli, değil. normalde karşılaşacağım bir şey değil bu benim. Sizden gelen bir metin üzerine mi çalışıyorum acaba? O yüzden mi etkilendi bilemiyorum. Normalde olmaması gereken bir şey. Bu şekilde arkadaşlar tezimizin son e, şeklini verip artık baskıya göndereceğiz. Size bugün göstermek istediğim ikinci bir şey var. Kısaltmalar. Kısaltmalar tezde kullandığınız şeylerden oluşuyor. Mesela ne? Çok artık kullanılmıyor ama mesela adı geçen eser dediniz. İki nokta üst üste bunu açıkladınız. İşte dediniz ki 2 nokta üst üste Diyanet İslam ansiklopedisi. Başka nediniz? Mesela MEP Şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı Şimdi arkadaşlar bunların kısaltmaların belirli bir insicamda bulunması hoşa giden bir şey efendim Sen onu soracaktım sanırım e, bu alfabetik mi dizilecek kısaltmalar? Hem alfabetik dizilecek hem de şu araları bak böyle çirkin durmayacak. Neyden bahsediyorum? Dur hemen sana onu göstereyim. Bak şurada kısaltmalarımı açayım. Bak görüyor musunuz? Hepsi ip gibi hmm. aynı hizada olacak. Bunu nasıl yapacağız? Bir de bunu göstereyim. Bu da çünkü bizim çok yapmaya ihtiyaç duyduğumuz bir şey oluyor. Şuradan birazcık Kopyalayayım da tek tek uğraşmayayım şuradan ha bakın bu arada panoyla kopyalayayım ben panomu açayım şuradan karışık kopyalayayım ki siz e, alfabetik gitmesin kontrol c bunu kopyalayayım bir şunu kopyalayayım bir şunu kopyalayayım şuradan şunu kopyalayayım şuradan şunu alayım şimdi geliyorum diğer metne bir dakika Şehir. panomu tekrar açıyorum bir yerde panonun açık olması bana yetiyordu şimdi rastgele bunları da yapıştırayım Pardon. fazla boşluk bıraktım bakınız bebe. şimdi ilk etapta bunların sıralamasını bir yapalım bunları seçiyorum ve A'dan Z'ye sırala var yukarıda şu bir gitsin bakın şurada görebiliyor musunuz A'dan Z'ye sıralayı tıklıyorum ben tamam diyorum ve bakın bunu otomatik sıraladı tezimde bunları koyu yapmışım hepsi koyu olsun madem Şimdi ama tamam, bak tamam. efendim ee, kendimizin mesela uydurduğu bir kısaltma da olabilir mi yani buraya yazmak için yoksa hani resmi kısaltmalarım yazmamız gerekmiyorlar ki tezinde bir şey çok kullanıyorsun diyelim ki çok uzun bir şey bunu her seferinde kısaltmak yerine kendine ait bir kısaltma tezinde kullanabilirsin ama e, klasikleşmiş klişeleşmiş kısaltmalarda değişiklik yapamıyorsun mesela ee, ölümü ibaresi, e, İsnad'ın son galiba sürümünde öl diye kısaltılıyor. Yani Diyanet İslam ansiklopedisi, biz ilahiyat çalışmalarında daha çok Diyanet'in e, ansiklopedide kullandığı şeyleri kullanıyoruz. Evet. Hocam İsnad zaten onları belli etmiş işte. Hazreti şöyle yazılır falan filan diye. Ama benim özel kendi kısaltmalarımı hani buraya yazabiliyorum değil mi hocam? Yazabilirsin çok sık kullanıyorsan olabilir tabii. Evet, tamam. Mesela Fusufleke'ni tamam. çok kullanıyorsun. Fh diye kısalttım. Yani yapılmayacak evet. bir şey de yani bunun gibi olabilir. Tamam anladım. Şimdi burası çirkin. Bunları biraz önce tezimde olduğu gibi aynı sıra haline nasıl getireceğiz arkadaşlar. Şimdi seçtim. Sağa tıkladım paragrafa geldim. Biz hep şurada şeyi kullanıyorduk ya. Şunları kullanıp. Bir de şu altta sekmeler var. Sekmelere geldim. Sekme ne demek biliyor musunuz? Bizim bir klavyemizin sol tarafında böyle bir ok şöyle gider, bir ok böyle gider. ESC tuşunun altına doğru. tab tuşu. Tab tuşunun ne kadar mesafeyle gitmesini seçiyorsunuz siz burada. Ben diyorum ki sekme durak yeri 3 santimetre sonra olsun. Tamam diyorum. Şimdi AGE'ye gelip iki noktanın sol tarafına gelip tab tuşuna bastığında hepsini aynı miktarda bu tarafa alıyor. Sağ alıyor. Bu cidden e, yapılmadığı takdirde tezinizi çok çirkin gösteren bir şey oluyor Ex, az mı buldunuz mesela 3 santim çok mu az geldi ki 3 değil galiba bu santim olarak ifade edilmiyor sanırım da Gene paragrafa gel. 3 bana az geldi ben şunu 4 yapayım diyorum mesela geldim buradan santimetremiş bu arada 4 diyorum Daha fazla alıyor. Yani bu şekilde burayı da sıralayabilirsiniz kısaltmaları. Kaynakçada da benzer bir şey yapacaksınız. Mesela normalde kaynakçayı bir sonraki hafta Zotero ile ilgili bir e, kısa bir tanıtım yaptığımda bu kaynakçayı Zotero zaten otomatik yapıyor. Ama sıralı değilse siz kaynakçayı manuel yaptıysanız B burada C burada Z burada. Ise öncelikle metninizi seçip şuradan sırala deyip sıralayacaksınız. O ayrı. Bir de arkadaşlar normalde kaynakçada bakın sol tarafa doğru... E, sola doğru bir girinti vermişim ben. Ya yani daha doğrusu çıkıntı vermişim. Sağdaki metinler bu tarafa doğru yaslanmış. Bunu nasıl yapıyoruz? Normalde kaynakça siz Zotero'da bile yapsanız estetik olarak bunu yapmıyor. Bununla yarı şöyle oluyor arkadaşlar. Kaynakçanızı seçtiniz, paragrafa geldiniz. Asılı ve bir ya da 06 kaç istiyorsanız dediğinizde metninizin şu ilk kelimesini daha sola alıyor. Mesela bunun orijinali neydi? Şu normale bastığımda bakın. Bunun orijinali neydi? Buydu. Yani sağa doğru bir girintiydi. Ama kaynakça da estetik durması adına vurgulamak için, yani kullandığınız kaynakları, müelliflerini vurgulamanız için burayı daha sola alırsınız. Nasıl yapıyoruz? Tekrar gösteriyorum. Paragraf, ilk satır değil asılı. 1.25, 1, 1 tercih ediliyor. 1 yaptığımda, bakın bu sefer vurguyu soy isimleri aldı. Gördünüz mü? Burası da estetik açıdan önemli. Bu kadar. Bugün size göstereceğim şeyler bunlardan ibaret. Bugün ne yaptık? Bugün biz şunları yaptık. Tezimizin son şeklini vermek üzere kapak koyduk. Dış kapağı koyduk, iç kapağı koyduk. En önemlisi çocukların çok karıştırdığı şey sayfa numaralarını verdik. Sayfa numaralarını nasıl Romen rakamıyla ve normal rakamla verebiliriz, Arap rakamıyla bunu gösterdik. Ekstradan da kısaltmaların nasıl daha estetik görünebileceğini ve kaynakçanın nasıl daha estetik görünebileceğini göstermiş olduğum. Şimdi sorumuz var mı buraya kadar? Hocam ben dosyayı Whatsapp'tan gönderdim. Ona gönderdim. Hemen ona bakalım şimdi. Teşekkür ederim. Ben buraya geçmeden ben e, kaynakçada e, cetvenden yaptığımız zaman yaşadığımız bir sıkıntı olur mu? Yukarıdan. Olabilir. E, ben e, cetveli yani. kullanmanızı önermem. Ya yani Metni seçip cetveli yaparsanız olabilir. Ama evet, ya metni seçmeyi unuttursan diğer yukarıdaki metni de kaydırabilir. Hı hı. Ben çok önermem. Genellikle her şeyi sağ tıklayıp ayarlardan yapmanızı öneririm. Tamam. Mesela haftaya şimdi çok karıştırmamak için söylemiyorum. Haftaya e, e, dipnotlarla ilgili bir göstereceğim. Mesela bakın benim dipnotlarımın e, dipnot işaretiyle metin arası açık. Normalde bu olmuyor. Nasıl oluyor? Bu haftaya göstereyim. Şimdi çok doğru. Tekrar tekrar göstermiş olmayı. Hocam kaynakçadaki alfabetik sıralamayı da yine AZ'den mi yaptık? Evet, Azade'den yaptık. Tabii. Tamam. Tuğba, Tuğba cim, bu senin metnini ben şuradan açacağım. E, bu senin yüksek lisans tezin mi? Hayır hocam, ben henüz lisans öğrencisiyim. Ben lisans öğrencisiyim, tamam. Evet. Bir indirelim. Oğlum bir şarj aletin var senin orada. Şarj aletin çantanda var. Tekrar senin metnini bir açalım. Ee, acaba seninki hangisi bunlardan? Şu galiba. Hocam senin... hasap son gönderdi. Tamam görev seninki değil mi bu? Evet hocam. Sen bu kapağı otomatik mi koydun bir yerden? Ee, hocam, hocam kapak ekle kısmından e, dış kapak yazıyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu bizde kapak olmadığı için siz kapak, e, ön söz vesaire orada olması gereken düzenlemeleri yapın deyince ben eklemeye çalıştım. Sonradan kötü olunca sayfayı sirmek istedim ama onu da silemedim. Niye sayfayı silemedin? Bilemiyorum hocam. Şöyle komple seçip silemedik mi? Ha, öyle mi oluyor hocam? Tamamdır. Senin bu böyle mi oldu diyorsun? Evet hocam düzeltemiyorum bir türlü. Baskı ön Çok... izleme vardı bir yerde. Nerede o? Hala var mı öyle bir şey? Baskı ön izleme. Eski sürümde vardı baskı önizleme ama Dur bir dakika şimdi neredir? Gözden geçirdi olabilir mi acaba? Gözüm dönüttü. Eski sürümde baskı ön diye bir şeyimiz vardı bizim. Ee, şimdi nerede? Şu an hatırlayamadım. Görünümde miydi hocam? Yani ben bunun, e, Tuba'cığım açıkçası koyu olduğunu ya PDF'e dönüştürüp bir kontrol edebiliriz açıkçası ama bu koyu değildir. Şöyle yapayım. Bak. Tuba, şimdi görüyor musun? Şuraya geldiğimde tıkladım ya bak şuraya. Evet hocam. Tıklanmadığı zaman beyaz. Gördün mü? Sen ya içindekiler de bunun içinde olduğu için tıkladığında hepsini grileştiriyor. Yani işlem yapman adına. Bak altı evet. tıkladığımda aslında öyle olmadığını görüyoruz. Sen yani koyu falan yapmamışsın. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Canım. Koyu falan olmaz zaten. Bunu sen nasıl yapacaktın? Şurası zaten tezin ana başlığı olacağı için şunu şuraya şöyle keseyim. Yani buraya ne yapacaktın? Boş bir saşura şuradan problem kaynaklanıyor. Yani şunu silelim, biz kurtulalım. Buraya sayfa düzeninden kesme vererek aşağıya alacaksın. İşte kapağı bu şekilde kendin hazırlayacaksın. Tamam. Tamamdır hocam çok teşekkür çok ederim. Düşünüyorum zaten problem olmaz. Buraya kadar sorunuz var mı? Bak mesela Tubacığım senin bu metinde dediğim şey var. Bu hoş durmuyor. Bunu mesela seçtik bütün kaynakçamızı, paragraf dedik ve asılı yaptık. İlk satırı bir yaptık. Genellikle bir güzel oluyor ve soy isimlere vurguyu çekti. Bak mesela alttaki öyle değil oraları seçmediğimiz için. Evet buraya kadar sorunuz var mı? E, hocam benim bir sorum var. Evet, geliyor mu? Ne geliyor? Ee, bu şey sayfanın üstündeki ve yanlardaki cetvel tam olarak ne işe yarıyor acaba? Bunlar mı? Evet. Bak şu senin e, paragrafının e, kaç santimetre içeride başladığını gösteriyor. Bu da senin sayfanda ne kadar boşluk bıraktığını gösteriyor. Enstitü zaten bunu sana söylüyor. Diyor ki sağdan soldan genellikle iki buçuk, üstten alttan genellikle dört santimetre boşluk bırakılır. Ya da işte soldan de dört santimetre bırakılır. Çünkü cilt payı vardır. Ha Mesela size onu da göstereyim şimdi. Bu mesela metinde 2,5 santimetre sizin metninizle sayfanızın biçimi bunu bir A4 gibi hayal edin arasındaki boşluk. 1 bir, 1,25 bir bu bakın 1,5 değil 1,5 şu 2 şu. 1,25 paragraf başınızın işareti. Diğer taraftan bakın burada da böyle bir şey var. Bu yukarı gidiyor mu? Burada da bu şekilde bir boşluk var. Ama mesela siz tezinizi baskıya vermeden önce sayfa yapınızı da ayarlayacaksınız. Bu soruyu sorduğun iyi oldu senin. Şimdi arkadaşlar biz Tezimizi tek yüz mü bastıracağız yoksa bir yaprakla iki sayfa bir arada mı olacak? Genellikle kağıt israfının önüne geçmek adına arkalı önüne bastırırız tezi. Bunu nasıl yapacağız? Geliyoruz kenar boşluklarına ve özel kenar boşluklarına tıklıyoruz. Şimdi cil, bakın şurada kenar boşlukları üst iki buçuk, alt iki buçuk, sol iki buçuk. Sağ iki buçuk diyor. Cilt payı hiç yok. Ama ben tezimi bastıracağım. Cilt payı vereyim ki spiral takacak ya da işte e, silikonla nasıl yapıyorsa artık onu ciltleyecek. Dolayısıyla benim bir de cilt payı vermem lazım. Genellikle bir santimetre yeterli oluyor. Bunu bir yaptım. Bir buçuk da olabilir. Şimdi cilt payı verdim ama arkalı önünü bastıracağım için mesela beşinci sayfada cilt payını soldan verirken altıncı sayfada sağdan vermek zorunda. Çünkü arkalı önlü Ne yapıyorum? Düzene geliyorum. Tek ve çift sayfalarda farklı işaretlediğimde arkalı önlü baskıda e, eşit miktarda cilt payı bırakmış oluyor. Burayı anladık mı? Evet anladım hocam. Hı. İlk sayfada farklı seçtiğimde de kitabınızın ya da tezinizin ilk sayfasında ekstra bir girintiye gerek yok. Daha şık dursun, ortalı dursun diye ilk sayfada farklı da genellikle tıklı bırakılıyor. Bu şekilde çentikli bırakıyoruz. Hı. Tamam diyorum. Şimdi bakın ne yapıyor tezimi? Burada iki buçuk burada ya ama bak alta geldiğimde bakın burası üç buçuk oldu. Neden? Çünkü bu tek sayfa, e, tek rakamdan oluşuyor. Bunu baskıdayken e, arkasını ve önünü denkleme, denkleştirmek için yapıyor. Bilgisayar bunu otomatik yapıyor. Eğer ben tek yüze bastıracaksam cilt payını sadece şuradan veririm. Ertek tek yüze olacaksa Cilt payı gene bir ama düzene gelirin tek ve çift sayfalarda farklıyı kaldırırım. O zaman hep soldan verir cilt payını. Bakın gördünüz mü? Mesela siz hocanız dedi ki hocanız çiftiz arkalı önlü basılmasın dedi. Tek yüze bastır. Arkası boş kalsın ben onu not alacağım dedi. O zaman siz gidip bastırınız bütün yaprakların arkası boş kalır ve cilt payı da sadece buradandır. Şu kadarlık bir alanı diyelim ki işte matbaacı şu kadar bir buçuk santimetrelik bir alanı ya da bir santimetrelik bir alanı aldığında tezinizin şurası ile şurası arasındaki mesafe eşit olur. Ama genellikle dediğim gibi kağıt israfından kaçınmak adına çift yönlü bastırılır tezler. Tek ve çift sayfalarla farklı işaretlemen bu yüzden bana yeter. Tamam yani mı? Hocam biz bunu en son aşamada yapıyoruz değil mi? En, Doğru son. en son aşamada tezimizin. Tamam. Artık e, son bir e, Bir de şey ben mesela şu an yazma aşamasına geçeceğim de bu cetveller kendiliğinden mi çıkıyor yoksa benim mi bunu e, şey yapmam gerekiyor sayfada? Cetvel zaten görünüyordur. Görünmüyorsa e, şurada görünümü görünü açabiliriz. Bak şurada, bak görünüme geldim, cetvel dedim. Bak şimdi cetvelin tikini kaldırdım, bak görünmüyor. Evet, Cetveli gösterdiğini de gösteriyor. Bir de arkadaşlar, şunu da size göstereyim, şunu aşağıya alayım. Bazı arkadaşlar da, bu kendiliğinden yok oluyor. Sadece şurası görünüyor. Bu sizin işinizi bazen zorlaştırabilir. Ne yapacağız? Sayfa düzenine ya da herhangi bir yere tıkladığımda, şurada bakın sabitleme bir toplu iğne gibi bir şey var. Buraya tıkladığımda artık bu hep burada sabit olarak kalır. Tamam mı? Bir de işinize yarayacağını düşündüğüm bir şey daha göstereyim. Metniniz üzerinde çalışıyorsunuz ama metninizi işte 500 sayfalık bir metin yazdınız. Diyelim ki metnin 250. sayfasındaki bir konuyla 400. sayfadaki bir konuyu yan yana açmak istiyorsunuz. O zaman ne yaparız biliyor musunuz? Bu da çok işinize yarayan şeylerden biri. Şu yukarıdaki bir gitse bunu çekebiliyor muyuz? Biz? Şöyle çektim. Görünüme gelip böl dediğimde. Benim çalıştığım metni ikiye bölüyor. Bakın mesela yukarıda literatür değerlendirmesi ve kaynaklardan bir şeyi şu aşağıda incelemek istiyorum. Mesela şurada bir yerde ben bu konuyu incelemek istiyorum. İkisi aynı anda benim karşımda duruyor. Buraya bakarak ben alt üzerinde de işlem yapabiliyorum. Bu da çok işimizi kolaylaştıran bir şey arkadaşlar. Daha sonra nasıl eski haline getiririm? Bölmeye kaldır derim. Ve eski getirir. Bu da çok işinize yarayacak bir şeydir. Tamam mı? Hocam, biraz önce ben de içindekiler bölmesinde e, sayfasında bir şey düzenlediniz ya, ana başlık diye, yandaki sayfanın numarasını kaldırdınız. Onu nasıl yaptınız, bir daha tekrar eder misiniz? Ben WhatsApp grubuna fotoğrafını attım, ben de çok değişik bir şey oldu. E, kırmızı oldu ve üzeri çizildi. Kırmızı oldu, üzeri çizildi. Arkadaki kutuyu da kaldıramıyorum. Normal silme tuşuna basmadınız mı? Sen gözden geçirin, açık senin. E, Tuğba'cığım. ile mi konuşuyorum? Bak evet, şimdi hocam. şu gözden geçir değişiklikleri izlen seni muhtemelen daima açıksan. Bu görünüm yerine belge, görünümü açamayan arkadaşsın değil mi? <gülüyor> evet hocam. Tamam. Gözden geçirdeki sen değişiklikleri izleyip falan açık bırakmışsındır. Öyle mi? Yani bilgisayarını nasıl kapatabilirsin? Bakalım şu an hocam sanırım. Efendim? Şu an sanırım kapatmam hala kırmızı. Ha, tamamdır hocam. Senin Ama hala yazı kırmızı. Kutu gitmiyor. O normalde görünmeyecek bir şey. Senin belge üzerinde yaptığın bütün değişiklikleri görüyorsun sen şu an. Sorun hmm. orada değişiklikleri izlen açık. Bunu nasıl yapabiliriz biliyor musun? Ben de şu an bilmiyorum. Google'a değişiklik Word'de değişiklikleri izlemek nasıl kapatılır diye yazdığında gelir zaten. İşaretlemeyi göster Onu ee, kaldırdıktan sonra yazım kırmızı kalmıştı. Acaba dosyayı ben bir kapatayım hocam. Yeniden deneyim olmasa tekrar sorarım size. Tamam. Bak şurada işaretlemeyi ya buraları kaldırırsan muhtemelen buradan kapanıyordur. Tamamdır hocam teşekkür Şuralardan ederim. Kaldırabilirsin rica ederim. Başka ee, sorun da... mı? Hocam, hocam, böyle mı? Şey Bu kabul et ve reddet kısmından da galiba onlar silinebiliyor yanlıştırılamıyorsam hocam. Reddet hani değişiklikler reddediliyor. Mesela o kırmızı belki öyle Pekan olabilir. Almış. Tüm değişiklikleri reddet ve izlemeyi durdur olabilir. Sen muhtemelen onu açtın daha hep o karşında duruyor senin. Buralardan tamam, biri Ama çok yani denemeden önce yeniden bir hata yapmamak adına Google'a bu soruyu sorabilirsin. Word'de değişiklikleri izlemek nasıl kapatılır diye. Muhtemelen ama arkadaşın söylediği gibi şunlardan biriyle de kapatılabiliyorsundur. Peki teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Rica hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hocam biraz önce aynı work dosyasının da bölmeyi gösterdiniz ya. Peki bunu farklı dosyalarda e, mesela karşılaştırma yapmak için kullanmak için e, evet. yani aynı anda yapabilmek için açabilir. Şöyle ben bunu çok kullanıyorum. Seni dinliyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Dur şuradan ekranı e, göster. Ekran nasıl yapılıyor? Dur bir saniye. Share screen diyelim. Şimdi bütün e, ekranımı göreceğinizi umuyorum. Şimdi ben iki metni hatta bazen üç metni aynı anda açıyorum. Diyelim ki bir bu dosyam var benim. Bunu böyle küçülttüm. Bir de şu var. Bunu da böyle küçülttüm ve ikisini yan yana kullanmak istiyorum. Bundan mı bahsediyorsun? Hocam mesela ben e, Arapça bir yazı okuyacağım zaman Türkçe ve Arapçasını aynı ekranda karşılaştırmalı e, olarak görmek istiyorum. Bunu İkin iki aynı dosyaya dosyada, aynı aynı dosyada evet. Aynı dosyada yani aynı ekranda görme imkanımız var mı diye Görmeden niye yapmıyorsun? Metin pdf mi, Word mü? Pdf hocam. Pdf'te bir pdf'in var ve bunun Türkçesiyle Arapçası da aynı yerde görmek istiyorum Ama aynı pdf dosyasının içinde bu. Ee, yok hocam. Farklı. Mesela bir eserin hem Türkçesi var hem Arapçası. Bunları karşılaştırarak okumam gerekiyor. Ve e, ikisini aynı ekranda yani yapma şeyim var mı diye soruldu. Şöyle, e, aynı dosyada olmadığını mı anlıyorum ben? İkisi farklı. Evet, dosyada. evet. Ha, bak şuradan e, şu yazı var ya bak ben imlecimi görüyorsun şu an değil mi? Evet hocam. Sol tıklayarak ben bunu küçülttüğümde bak ikisi zaten yan yana açılıyor. Yani bir bunu küçülttüm bir bunu küçülttüm. Ben mesela bunu çok kullanıyorum. Nasıl yapıyorum? Diyelim ki bunu böyle kısaltıyorum. kısaltıyorum İkisini aynı anda atlı üstü de okuyabilirsin. Yan yana da okuyabilirsin. 3-4 tane bile açabilirsin bu şekilde. Bak böyle mesela. Yan tamam, yana, şunu da kısaltayım birazcık. Bunu da küçülteyim. Bak birini şuraya getirdim. Şurayı kapatayım ki gözümün önünde kalsın. Bu burada kalsın. İşte şunu şöyle genişleteyim birazcık. Bunu da yanına alayım. Biri Türkçe biri Arapça. Bu şekilde kullanayım diyebilirsin. Tamam mı? Onu kendin ayarlayabiliyorsun istediğin gibi. Nasıl yapıyorsun? Mouse'u sol. Şurayı bir indireyim. Daha net görürsün. Mesela biri şu. Biri şu. Bak bu şekilde ikisini de aynı anda görebiliyorsun. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Hocam ben de şey soracaktım. Mesela bu tezlerde değil de makale gibi yazılarda bu mesela sağ alt köşeye mesela başlığın sağ alt köşesine isim konuluyor. Hani onu tap tuşuyla mı sağlayacağız? Ama mesela diyelim ki iki isim yazacaksak da o ikinci isim aşağı kayıyor. Böyle bayağı bir karışıklık oluyor. Onu nasıl yapabiliriz? Karışıklık olmaz. Sadece daha dikkatli yapalım. Bak nasıl yapalım? Mesela bir tez açayım şuradan ya da işte benim dur şunu açalım. Makale yazdın. E, altında şöyle diyorsun sen. Pardon şurada. Ben şu görünüm açık olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Şurayı bir açalım. Mesela çalışmanın genel çerçevesi. Şimdi senin bu makalendi. E, şurası senin altında yazarın adı mı olacak diyorsun. Evet hocam aynen. Ayşemine Akar. Bunu tap tuşuyla falan yapma. Bunu tıkla. Girişe gel. Sağ yasla de. Buraya alır. Tamam mı? Tap tuşuyla yazarsan her ne olur biliyor musun? Bak bir de tabla deneyim ben şimdi bunu. Tabla şu an basıyorum. Ama yanına da bir şey ekleyesim geldi. Mesela dedim ki işte bir de ünvanı ekleyeyim ya dedim. Doktor. Bak kaydırıyor. Gördün mü? Tap tuşuyla yapma. Ne yapsa sağa yasla diyor. Onu sağ zaten yaslayacaktır. Sağa yasla, sola yasla, nereye yaslamak istersen o onu getirir. Tamam mı? Ya onun sağa yasladığımda üst başlıklar da kaydı ama sanırım sadece onu mu alamadım diye yaptım ama yine kaymıştı. Ben galiba bir yanlışlık yaptım. Tamam. Kaymaz. Yani bu senin zaten ortalıysa, buradan işaretlemişsen burayı zaten sağ sağ yasla diyerek yapmışsan kaymaz. Şu, şunu yapmışsan kayar ne zaman biliyor musun sen buralarda tab tuşuna falan bastıysan eğer evet o zaman kayar o yüzden diyoruz ya tab enter işte fazlaca boşluk tuşları bu tür şeyleri çok kullanırsanız metninizi bir daha düzeltemezsiniz hatanın nerede olduğunu anlayamazsınız bunu görmek için şuradaki göster gizliye tıkla tabın bastığı neye bastın o senin problemin ne olduğunu sana gösterir tabın işareti bak şu Bak şöyle mesela sen şu göstergeye bastığında şu oklar çıkıyorsa sen tava basmışsındır. O yüzden kaymıştır. Tamam çok teşekkürler. Başka var mı sorumuz? Hocam e, o, az önce gösterdiğiniz soramadım ama tezi böl kısmında istediğiniz yerden bölebiliyor muyuz? Örneğin ben birinci bölümle beşinci bölümü karşılaştırmak istiyorum. Şöyle ben şimdi herhangi bir yerdeyken mesela şu an metnin başındayım. Böl diyeyim. Şurayı kapatayım. Görünüme geldim. Böl diyorum şu an ben bunu burada kaldım burada da buraya açtım ama ben 3 ile 5'i kıyaslamak istiyorum dedim mesela sen şuraya geldin buradan tesirlerini açtın imlecin buradayken alta geldin buradan da buraya açtın tamam mı açabiliyorsun yaptığın değişiklikler tek metin olmuş oluyor yani ben mesela tesirlerindeki bir şeye bakarak altı birazcık düzenliyorum yazıyorum yazıyorum yazıyorum sonra ben bölmeye kaldır dediğimde bu benim yazdığım şey iki ayrı şey olarak yazılmadı tezimin kendi metninde bir tek şey olarak kalacak Tamam, hocam. Çok işinize yarayan ya. bir şey. Özellikle büyük hacimlerde çalışırken çok işinize yarayan şey. Aynen. Bak burada yan yana görüntüle seçeneği de var. Ee, bu da yani şunu hani ben böyle indirmiştim ya bunu otomatik olarak da yapabilirsiniz. Mesela yan yana görüntüle dediğinde açık olan diğer Word belgelerinizi yan yana görüntüler bu. Mesela belgeyi birlikte oku okuttu. İşte şunu, bu açtığım metnin yanına şunu da aç deyip tamamı tıkladığımda onu da yanıma getirir. Başka sorumuz var mı? Tamam. Hocam bu etik ilkeleri onay ve kabul diye bir e, sayfa oluyor sanırım bu tezlerde bir örneğe baktım. Orada evet. mesela imza atılması için ıslak imza için e, enter tuşuyla aşağı gidebilir miyiz? Mesela bu ilk kapak sayfasını uyguladınız ya. E, ben hiçbir şekilde aşağıya. Bak ne yapabiliyor musun? Sana kendi tezimden bir açayım. E, İnşallah bunda o dediğimiz şey vardır. Etik uygunluk beyanı. O nerede oluyordu normalde? Ha bak burada var. Şimdi yok, ön sözmüş bu. Önce şunu söyleyeyim etik uygunluk beyanı burada görebiliyorsunuz değil mi? Evet hocam. Metin çıkan son kararıyla e, bu beyanda hocalar, e, pardon pardon sizin imzanız oluyor şeyde tez onay belgesinde hocaların artık imzası olmuyor da sizin burada imzanız olacak bir de nedir? Kabul onay sayfanız eklenecek buralara. Bunları nasıl ekleyeceğiz? Şimdi bak ben tezimin son halini verdim. Bu tezimizin son hali etik ilkeler uygunluk beyanı olmadan vardır nedir siz tezinizi önce jüriye göndereceksiniz etik de yoktur orada tez kabul onay sayfanızda yoktur siz onları kendiniz düzenlediniz matbaaya götürüp bastırdınız pdf dönüştürüp bastırın çünkü matbaanın ofis programı sizinkinden farklı bir sürümse kaydırırsın tezinizi dışarı aktar değil pdf dönüştürünüz tezinizi bastırınız hocaya verdiniz jüri savunmaya girdiniz çıktınız ve artık tezinizi enstitüye vereceksiniz ve diyor ki size test kabul onayı ekle diyor. Etik ilkeler uygunluk beyanı ekle diyor. Siz bu metni zaten e, en üstünün sayfasını indirdiniz. Çıkaracaksınız. İmzalayacaksınız. Sonra onu pdf olarak taratıp bilgisayarınıza atacaksınız. Artık pdf tarama çok kolay. Cep telefonlarında da var galiba öyle uygulamalar. Ya da yazıcıyla taradınız. Buraya atacaksınız. Ben şimdi bunu pdf olarak bunu ben word olarak eklemişim ama test kabul onay sayfası da ekleyebilirim. Bunu nasıl ekliyoruz arkadaşlar? Ben buraya mesela bir resim ya da bir pdf ekleyeceğim şurada ekle butonuna geliyorum resimse resim dosyası dosya buradan geliyorum nesneye nesne diyorum ya da işte resim diyorum her neyse bunu buradan ekliyorum ama zaten şöyle de bir durum var etik pardon test kabul onay ıslak imzalı olacağı için dediğiniz gibi bastırırken onu matbaa araya koyuyor yani size savunmaya girinize beş tane nüsha veriliyor hepsini hocaları ıslak imzalamış siz bu şekilde tezinizi matbaaya götürüyorsunuz. PDF'e dönüştürmüşsünüz. Yanına da tez kabul onay belgelerinizi götürüyorsunuz. Her bir bastığı tezi kabul onay sayfasına konması gereken yer nereyse siz söylüyorsunuz. Oraya koyup öyle basıyor. Muslak imzalı Hı -hı. oldu. Teşekkür ha. ederim hocam. Tamam. Başka var mı? Şimdi o zaman bu haftalık bu kadar yeter. Sizden ne istiyorum? İsteyeceğim şey şu arkadaşlar. Benim ee, bu size gönderdiğim metni şu hale getirip bana vereceksiniz yani whatsapp'tan gönderin bana nedir o şu, daha da küçülteyim niye iki sayfayı bir arada gösteremedim neyse ee, eğer sizin logo istiyorsa logoyu ekleyin altına üstünüzün adı sosyal bilimler sağlık neyse puntosu nasılsa o şekilde buraları yapın Aynen bu neyse yüksek sansis doktor tezi bu son aşamaya getirip bana whatsapp'tan gönderin arkadaşlar. Bakın iç kapak ben şimdi size burada göstermiş olayım neler bulunması gerektiğini. Etik ilkeleri de hatta ekleyin istiyorsanız ön ekleyin. E, hocam benim kapakla ilgili bir sorum olacaktı da. Evet. E, bu kapaklardaki e, girintiler çıkıntılar bu e, santimler. Diğer şey içindekiler kısmına göre daha farklı oluyor değil mi? Onu ayarlarken de mi cetvelden yapacağız acaba? Ya ne? çok farklı olmuyor. Normal, bak mesela şurada e, hiç girinti yok. İlk sayfada farklı olduğu için. Ama aşağısında e, çizmeyin Ayşegül ekranımı çizme. Bak aşağıda fark var. Görüyor musun? Hmm. Sadece ilk sayfada farklı devrimiz yetiyor. Ekstra bir şey yapmıyorsun. Tezini zaten bak bastıracağın için senin. Ne oluyor? Bak şuradan ctp'yi takip et. Burada sayfanın bu tarafı baskıya girecek. Arka tarafta arka tarafta öyle ben bunu tek yok yok tamam dediğim gibi. Arka sayfada burası. Ha Şöyle bir durum var. Bölümler sağ taraftan başlar. Öyle bir durum var. Mesela siz bu burada arkasında bunun bir şey olmayacak. O yüzden burada da aynı şekilde. Boşluklar. yok hayır bu kısım değil kapak ıı, dış kapak kısmını kastediyorum ben dış hani kapak... böyle işte 4 santim 6 santim falan yazılıydı da bizim e, kılavuzda hangisi hangi üniversiteydi? Tamukkale Üniversitesi şöyle e, onun dediği şekilde yapabilirsin senin enstitüsün daha titizse bu konuda dediği şekilde yapabilirsin cetvelden de yapabilirsin seçip de de yapabilirsin hmm. ama senin kastettiğin şu olmasın e, yukarıdan ve yanlardan daha aynen daha doğru... aynen Olum. Ya da işte şu ikisi altındaki boşluktan bahsediyor olmayasın. Yani yukarıdan, aşağıdan, sağdan soldan e, kaç santim bırakılacağıyla ilgiliydi. Kapak için mi diyor bunu? Sadece? Aynen dış kapak, kapak için. O zaman şöyle yapabilirsin. Burayı komple seçip denilen şeyleri bu şekilde yapabilirsin. Sayfa hmm. düzenine gelip. Ya da cetvelden de yapabilirsin. Bak sayfa düzenine geldiğimde ben bunu seçtim ya özel kenar boşluklarına geldiğimde e, şimdi şu sayfa yapısının altındaki yeri görüyor musun bak? Uygulama evet. yerini soruyorsun Tüm belgeyi mi? Seçili metnemi, seçili bölümü mi? Ben seçtiğim için bu dediğim işlemi sadece seçtiğim yere yapar. Anladım. Sadece Anladım. kapağı bu şekilde halledebilirsin. Peki hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başka var mı sorumuz? Hocam ben birkaç hafta önce bu kuran 4 ile ilgili şeyi sormuştum da bakma imkanımız oldu Bak, acaba. Unuttum ben onu. Bir soru vardı ama neydi o diye bir türlü hatırlayamadım. Problem tam olarak neydi? Yani ben Kur'an gördü, bilgisayarı mı Dört e, dolş şeyde de görünüyor. E, yukarıda da görünüyor. Eklentilerde görünüyor. Evet, eklentilerde görünüyor. Ama şey kullanamıyorum. Yani içi boş görünüyor. Tıkladığımda hiçbir şey çıkmıyor. İsim neydi? Emel. Emel. Ben bakayım. haftaya inşallah buraya not aldım. E, i̇lk hafta almamıştım. Demek o kadar <gülüyor> hafızam keskin değil. Onu unuttum. Kur'an gördü, bakayım, tıklat ya ama Haftaya son ders lütfen bunu uygulayın. Bakın uygulamazsanız hiçbir amacı hiçbir şekilde nihayete varmış olmayız. İnternette inanılmaz derecede fazla ofis dersleri var. Word dersleri var. Siz zaten bunları izleyerek de bir şeyler öğrenebilirsiniz. Benim burada farklı olarak yapmak istediğim şey sizi bir eğitimden geçirmekti. Bunu uygulamalı olarak size öğretebilmekti. O yüzden özellikle istiyorum sizden lütfen bu metni yapın ve bana WhatsApp'tan gönderin. Olup olmadığını ancak bu şekilde görebiliriz. Çünkü haftaya son dersimiz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam inşallah hocam. Tamamdır hocam. Teşekkür ederiz. Tamam hadi bakalım. O zaman teşekkür haftaya görüşürüz. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Hadi görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.